Herkese merhaba, Andaş Sağlık Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız daha önceki bölümlerde böyle evden işe götürebileceğiniz harika bir tavuklu dürüm tarifi vermiştik. Ve bir tane de muhteşem meyveli yaz tatlısı tarifi vermiştik. Bu sefer ne eksik kaldı? Tabii ki de bir tatlı yapacağız. Tatlı da hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Ama ben hep diyorum ki çok fazla şeker tüketmeyin hayatınızda. Dolayısıyla şekerden kaçınmak için yazın bu kadar güzel meyveler varken... Meyveli bir tatlı, neden yapmayalım dedik. Öncelikle armutlarımın kabuğunu soyarak başlıyorum. Bugün tarifimde kullanacağım armut, taze kayısı ve taze vişneler var. Vişneyi bulamadığınız zaman donmuş vişne de tercih edebilirsiniz. Bu meyveler değişiklik gösterebilir. Kabuğunu soydum, başını ve sonunu alıyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum, çekirdeklerini çıkartacağım ve küp küp doğrayacağım. Armutlar çabucak kararabilir. O yüzden burada hemen tavamın altını açıyorum. Küçük bir göz kullanabilirsiniz ve küçük bir sos penceresi de bunun için uygun. Çok az tereyağı koyacağız. Yağlar doğru miktarda kullanıldığı zaman bizim vücudumuzun ihtiyacı olan bir besin ögesi. Yani doğru ve sağlıklı beslenmede belirli bir oranda sağlıklı yağlar, belirli bir oranda karbonhidratlar ve belirli bir oranda da proteinlere yer vermeniz gerekiyor. Bu sağlıklı yağlara... Bir örnek daha var, onlar da cevizler. Cevizleri de burada şöyle küçük küçük doğruyorum. Şimdi hemen tereyağımın içerisine cevizleri ilave ediyorum önce. Azıcık çevirdikten sonra armutları da ekleyeceğim. Ama bir tane de kayısı alalım buradan. Kayısının da çekirdeğini çıkardıktan sonra doğrayabilirim. Armutlarımı tavamın içerisine atıyorum. Biraz bunları çevireceğim, bir de... Vişne ekleyeceğiz. Vişne de böyle güzel bir ekşilik verecek. Vişnenin çekirdeğini nasıl kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz? Öncelikle bir tane pipet alacaksınız. Ardından altından şöyle pipeti soktuğunuz zaman çekirdeğiyle beraber kolay bir şekilde çıkacaktır. Yazın özellikle taze meyvelerin tüketimini arttırmamız lazım. Yaz meyveleri oldukça sulu oluyor. Bu da bizim aslında gün içerisinde sıcakla beraber kaybettiğimiz... Suyu yerine koymak için oldukça önemli. Vişneleri de çekirdeğini çıkarttıktan sonra ortadan ikiye ayırabilirsiniz. Kayısıları da içerisine ekliyorum. Vişneleri de içerisine ekliyorum. Hepsini beraber çevireceğiz. Sonuna doğru biraz tarçın ekleyeceğim içerisine. Müthiş kokular geliyor. Biraz tarçın ilave ediyorum. Tarçının da kan şekerini dengeleyici, önemli bir etkisi var. Şimdi bu Tatlıyı iki farklı sunumda yapabilirsiniz. İsterseniz bir kupun içerisine altına birazcık yulaf ezmesi alalım. Hadi gelin beraber yapalım. Böyle bir kup alıyorum. Şöyle bir kaşık yulaf ezmesini tabanına ekleyeceğim. Ardından burada bizim labne peynirimiz var. Labneyi güzelce çırpmamız lazım. Labne peynirimizi kabımıza alabiliriz. Şöyle iki yemek kaşığı yeterli. Ya da isterseniz tabakta servis edebilirsiniz. Tabanına Şöyle labneyi güzelce yayalım. Meyvelerimiz pişti. Biraz daha ferah bir hava katmak için bunun üzerine biraz limon kabuğu rendeleyeceğiz. Bunlar tamamen sizin tercihinize bağlı ama çok yakışıyor. Şimdi meyvelerimizi hazırladığımız tabaklara alabiliriz. Evet, iki farklı sunum alternatifiyle 5 dakika içerisinde nefis bir tatlı hazırladık. Şimdi şöyle bir tadına bakıyorum. Tek kelimeyle nefis olmuş. Hiç boşu boşuna yaptığınız tatlılara ekstra şeker kullanmanıza gerek yok. Yüzelim yaz meyvelerinin kendi tatlarıyla böyle güzel lezzetler yaratmak mümkün. Andaş Sağlık Mutfak'ta Silverline Ancastre hesaplarında devam edecek. Merak ettiğiniz, görmek istediğiniz tarifler varsa yorumlara bırakın ve bizi takipte kalın. Hoşçakalın.